Konuşma esasında bizim e, Türk toplumunda hep bir şeylerden bahsederken keşke bu olmasaydı, keşke onu aramasaydı, keşke sevgilim bana bunu yapmasaydı. Hep keşkeler var. Keşkeler neden hayattan çıkartılamıyor? O geçmiş bitmiş. Keşkeler konuşulamadığı için aklımızdan çıkmıyor. İşte sürekli bir kısır döngü halinde hakkımızı sonuna kadar veya resleşmeleri işte jestleşmeye çeviremediğimiz için keşkelerden kurtulamıyoruz affedemediğimiz için geçmişte yaşadığımız için geçmişte yaşamak sürekli dikiz aynaya bakmak gibidir sürekli dikiz aynaya bakan bir yere toslar er geç çünkü geçmişte yaşamıyoruz arada bir dikiz aynaya bakmak lazım o da ...jestleşme, affetme, sentez ve analiz yapmak için. Yani geçmişteki acıları yaşadık ve büyük bedeller ödedik. Hala onların acılarını tekrar niye yaşayalım ki? Yaşadık bitti. Yani ondan ben ne ders çıkardım? Bu yoldan gittim, işte beni köpek ısırdı. Yani o yoldan gitmeyiz veya güvenli olup olmadığına bakarız. Ama falan yoldan gittiğimizde... E, çok rahat sahili selamete musmutlu çiçekler arasından geçmişizdir yani bedeli ödediklerimizi niye defalarca bedel ödeyelim çok tadını doğru. çıkartalım yani geçmişte o kadar güzel günlerimizde oldu değil mi? bugüne bizi getiren zaten geçmişteki yaşadığımız acılar Geçmişte yaşadığımız mutluluklar, hazlar, neşeler, paylaşımlar bunları devamlı değerlendirelim. Daha çok bir an TV'deyiz bugün biliyorsunuz yani anı yaşamak lazım. Çok doğru. Yani ee... Önüne bakmak lazım.